konumuz Covid-19. Önce Çin'i e, Çin altına alan ve sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs yurdumuzda yurdumuzla da mücadele ediyor. Yurdumuzda koronavirüsü atmak için mücadele ediyor. <gülüyor> Şimdi e, bakalım hasta sayısına hasta sayısı 1 milyonu Açtı. Bu gözle bile oluyor arkadaşlar. Göz temasıyla bile oluyor. Mesela şimdi olmaz. Telefonuna bakıyoruz. Ama mesela biriyle yan yana göz göze geldiniz. Orada bile yaklaşıyor. Ama tabi 1 metre 2 metre aralığınız varsa yaklaşamaz. Ama buna dikkat. Göz temasıyla Bile bulaşan bir virüs. <gülüyor> Hasta sayısı enfekte olmuş sayısı. 1 milyon 150 bin. İyi habere geçeyim. İyileşen sayısı. 300 bini aştı. İyileşen sayısı bu güzel bir şey. Yani koronavirüsü kapınca hemen ölmüyorsun. iyileşebiliyorsun Bu güzel bir şey. Buna dikkat etmemiz lazım. Ve ölüm oranından iyileşme oranı yüksek. Buna da dikkat edelim. Ölü sayısı en kötü haberimizdir. 60 bunu aştı. Ölü sayısı 60.000'e açtı ve yurdumuzda da 400 400'ü aştı ölü sayısı maalesef. <gülüyor> ama bakılırsa koronavirüs bizde hızlı ilerlemiyor. Aslında ilerliyor ama dünyaya göre bizde hızlı ilerlemiyor. Ve ölü hızlı ilerlemiyor. onu Ona göre düşünün arkadaşlar yani ne kadar bulaşıcı ve ne kadar ölümcül bir virüs. Ve Donald Trump demişti ki ölü sayısı iki bin olursa büyük bir iş başarırız. Çok kötü. Bugün 1340 kişi öldü. Amerika'da rekoru İtalya'dan aldı. En kötü rekoru hem de. Tarihinde en kötü rekoru aldı Amerika. 200 bin ölü olursa büyük bir iş başarırız dedi Donald Trump. Ve o sözler herkesi korkuttu. Ülkemizde bakalım. İstanbul ve İzmir'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. İstanbul yurdumuzda en çok görülen yer ve sayısı da çok fazla. Vaka sayısı sekiz bini aştı. Bu çok kötü bir şey. Ama İstanbul kalabalık bir yer ve bulaşma riski de fazla. İzmir'e geçersek. İzmir'de biz beklemiyorduk bu kadar fazla olacağını. Ankara'nın olabileceğini düşünüyorduk. Ama İzmir'de hızlı bir şekilde yayıldı ve Ankara'yı da gerilere bırakarak 850 vaka oldu. Ankara'ya geçersek. Ankara beklenildiğinden daha az oldu. Ama vaka sayısı bu dört şehirde fazla. Bunlardan biri de Ankara. 800 vaka. Konya. Konya'yı da bu kadar beklemiyorduk. Ama Konya'da 530 vaka var. Şimdi senaryoları bir geçelim bakalım. İlk senaryo şu. Virüs 6-9 ay içerisinde gidecek. Tarafsız senaryo. Yani olabilecek. Şu anda da zaten öyle düşünüyor. Bir yıl ve bir buçuk yıl arasında bu virüs gidecek. En karamsar senaryoya geçelim. Onu isterseniz okumak istemiyorum ama okuyalım. Karamsar senaryo. İki yıl, iki buçuk yıl. Bunu İngiltere hesaplamıştı. İngiltere hatta o kadar kötü olacakmış ki bu karamsar senaryoyu Ölü sayısı ve hasta sayısını bile vermek istemedi İngiltere. Şimdi 3 tane cümlemiz var. En, bunlar en önemli noktalar. Bu haftaki bu haftaki en önemli notlar bunlar. İyileşen sayısı yüksek. Ben ilk güzel senaryodan geçmek istedim. İyileşen sayısı yüksek. Bakın. Ölü sayısından yüksek oran yüksek. İyileşebiliyorsun. Geliyor koronavirüs, geliyor. İyileşebiliyorsun. Çin'de buna geçmeden önce arkadaşlar iyileşen biri bir daha virüs kapamaz. Ama Çin'de ikinci defa bir kişi koronavirüs kaptı. Buna dikkat etmemiz lazım ama şöyle bir şey olabilir o onun hastan demek ki hasta olmuş bağışıklık sistemi güçsüzdür zaten bir kere hasta olmuş o da var <gülüyor> ve bir diğer iyileşen iyi belki belki de haberimizdeki en iyi şey sıtma ilacının bilim adamları koronavirüste çok önemli bir belirti gösterdiğini yani iyileşebildiğini buldular. Bu çok önemli. Sıtma ilacı koronavirüste işe yarıyor. Şimdi biz yurdumuza geçelim. Yurdumuzda bildiğiniz gibi 20.000'i 20 aşmış durumda. Ama e, biz bunu durdurabiliriz. Aslında bunun ilacını bulacak diye bir şey yok doktorlar. Bulamazsın. Ondan da bahseteyim isterseniz şimdi konuyu açmışsak. Pandemik bir virüs 3 senaryoyla gidebilir. 1- Doktorlar ve bilim adamları aşırı bulursa. 2- Bu virüs mutasyona uğrarsa. 3- Sürü bağışıklığı. <gülüyor> sürü bağışıklığında siz bunu biliyorsunuzdur sanıyorum ama ben yine de söyleyeyim. Sürü bağışıklığı. Mesela şöyle bir diyelim bazı kişileri karantinaya aldınız diyelim. şöyle bir karantina var. Karantina da yuva, malak. Bunlar karantina. Biz şimdi gerçeği söyleyeyim. Oradaki doktorlarda bulaşacak tabii bir kısmı da insanlara bulaştıracak. Ama zamanı da karantina aldıkları için bu virüs de ilerlemedi ve çok büyük noktalara gelmedi. Yani e, iyileşen sayısı daha fazla oldu ölü sayısından yani iyileştiler. Neden karantinaya aldılar? Mesela karantina almazsan siz gidemezsiniz evde ne yapacaksınız ama karantinada herkes size bakabilir, iyileşebilirsiniz. Öyle düşün. Karantinadan kaçmayın. Karantina iyiliğiniz için yapılan bir şey. Karantina Korkmayın. Aynı aşı gibi. Küçükken korkardınız aşıdan. Ama korkmayın. Aşı onun gibi düşünün. Aşı acıtır. Ama oldu geçecek bir şey. Karantina. iyi, iyi olmamız için bir şey. Eve gittiniz değil mi? Bir koronavirüs bulaştı size diyelim. Evde ne yapacaksınız? Gidemeyeceksiniz. Küsü bile getirmeyeceksiniz. Tedavi yönetimi bilmiyorsunuz çünkü. Ben şimdi ona getirmem Doktor olduğumuz falan da. Yani ama... Kendinize bakamazsınız sonuçta. İyi bakamazsınız. Ama doktorda hastanede olursanız gerekli önlemleri alabilirsiniz. Ve içiniz rahat olur. Yani kendiniz doktorlara emanet edebilirsiniz. Şimdi geçelim arkadaşlar. Evde kalma çağrısına. Lütfen evde kalalım. Kurallarımızla. Evde lütfen evde kalalım. ellerimizi en az 15 defa günde en az 15 defa Sıvı sabun, sıvı sabun değil, varlak sabunla iyice tırnak aralarını dahi yapın. İyice buraları 20 saniye. Arkadaşlar acele etmenize gerek yok. Sadece 20 saniye. Şöyle düşünün. Mesela e, mikroplaştayız. Burada bir mikrop varsa onu, e, onu içinize girmeden önce hemen yıkayıp geçirebilirsiniz. O atınır zaten. O mikrop sabunda yaşanmıyor. E, tedbirli alacağınız tedbirler hiç bir mikroptan e, daha güçlü değildir. Ve e, her virüsün bir pan zehiri vardır arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. E, bir sonraki konumuzda görüşürüz. Gıy, gıy TV kanalına abone olun. Ve bizi takip edin arkadaşlar. Görüşürüz.